Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliğiyle. 14 Haziran Perşembe günü başladı. 20 Haziran Çarşamba gününün ikinci maçı, A grubunun dördüncü maçı olan, Uruguay-Suudi Arabistan maçı olacak ve, Dünya Kupası'nın yedinci günü oynanacak. İki takımın analizlerine geçelim. Uruguay iki kere Dünya Kupasını müzesine taşımış ekip, turnuvalarda kendinden söz ettirmeyi her zaman başarmıştır. Dünya Kupası'na gelebilmek için, 4 maç yapan takım 3 galibiyet bir beraberlik almıştır. Uruguay takımı hücum yönünden çok etkili. Ayrıca forvet kısmında gol bulma yüzdeleri yüksek. Defans kısmında ise toplu olarak takım defansı yapan ekip. Bazı zamanlar dikkatsizlikten hata yapabiliyorlar. Uruguay bu sene sürpriz yapabilir. Hücuma yönelik oyunları ve defansif kısımda da etkili olmaları Dünya Kupası 2018'e renk katacaktır. Suudi Arabistan'ın ise çok fazla şansı yok, gruptan çıkmaları zor gözüküyor. Peki Uruguay ve Suudi Arabistan maçı istatistikleri nedir? Maçı kim kazanır işte detaylar. %82 oranla Uruguay kazanabilir. %5 oran ile de Suudi Arabistan maçı alabilir. Maçın berabere kalma olasılığı ise 13. Muhteşem bir futbol şöleni bizi bekliyor olacak. Turnuva analizleri devam edecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi,